eczacı Murat Üstünel göğüs kanseri konusunda doktora yapmış farklı başarıları imza atmış örnek bir insan hep birlikte izliyoruz 1981 senesinde Schöneberg'de doğdum 3 yaşından Kreuzberg'e taşındık ailecek bu Kreuzberg'de büyüdüm 1994'te ben ilkokulu bitirdim. Ondan sonra hemen Şönber'deki bir gimnaziyuma yani ortaokula geçtim. 2001 senesinde abiturumu yaptım. Peki abitur tam olarak Türkçesi ne oluyordu abiturun? Şimdi Almanya'da değişik ortaokul sistemleri vardı. Yani gimnaziyum olsun ya da Gymnasium, Realschule gibi isimler falan. Ben gimnaziyuma gittim. Yani en yüksek mertebedeki okula gittim. Oradaki e, okuma senesi 7 yıl alıyor ki 94'te başlayıp 2001'de başarı ile e, bitirebildim okulu. E, ondan sonra bir üniversite hayatına başladınız, yüksek lisans. Hangi bölümde başladınız? E, 2002 senesinde yani okulu bitirdikten şöyle 6 ay sonra e, ilkbaharda 2002 senesinde ee, ezacılık bölümüne başladım üniversitede okumayı. Ona karar vermiştim. Ee, çünkü ortaokulda ben e, baya kimyaya büyük bir ilgi göstermeye başladım. En fazla da orada kafam çalıştı açıkçası yani. Çok ilgimi çekti. Düşündüğüm zaman da işte e, ne yapabilirim, ne okuyabilirim? Ezacılığa karar verdim. Çünkü hem kimya olup hem de gerçek hayattan bir sıkı bağlantısı var, insanlardan bir ilişkiniz var. Dolayısıyla öyle başlayıp eczacı olarak da bitirdim. 2006 senesinde üniversiteyi bitirdim. Ama eczacı olabilmek için son et senesinde misali, bir sene gerçek hayatta çalışmanız gerekiyor. Ben de eczanede çalışmaya karar verdim ki 2007 senesinde komple o sene eczanede geçirdim vaktimi. En sonunda büyük bir sınavım daha oldu. Onu da başardıktan sonra diplomayı alıp eczacı olarak bugüne kadar faaliyetimi gösterebiliyorum. Üniversitede kalıp doktorama yapmaya karar verdim. E, kanser bölümünde, araştırma e, bölümündeydim. Ama e, buna ek olarak yan gelirdiğim e, ezanede çalıştım birkaç saatliğine. Bugüne kadar hiç ezanedeki hayatımdan e, kopmuş değilim yani. Doktorama yaptım ben. 2008 senesine başladı. Aktif bir şekilde 2013'e kadar çalıştım. Sonra 2015'te de e, doktor unvanını aldım. Peki, hı hı. doktor e, ünvanını aldıktan sonra, hı hı. ne değişti hayatınızda? Ne değişti? E, Baya çok şeyler değişti. Yani şimdi e, ben doktora yaptığım e, süresi içerisinde sadece bir unvan için çalışmadım. E, hayattan büyük ders aldım. Yani hayat bana çok şeyler öğretti. Yani insan bilgisinden, insanla olan irtibatı, konuşma. Çalışırken, ünvanını yaparken gerçek hayatı tanıdım yani. insanlarla olan irtibat ilişkileri falan böyle. Ondan sonra e, doktora yaparken, e, aynı zamanda asistanlık da yaptım. Öğrencilere misalin e, seminer verdim, ders verdim. E, kimya e, pratiklerinde e, asistanlık yaptım böyle. Çok şeyler öğrendim yani. İşinizde en çok hoşunuza giden şey nedir? Kimyaya çok yakın bir ilişki olduğu için o çok hoşuma gidiyordu. Gerekçe kendi işimden dolayı doktora yaparken böyle laboratorda çalışıyordum. Orada kimyasal deneyler yapıyordum bir sürü seneler boyunca. O çok hoşuma gidiyordu. Bu ilaç yoluyla insanlara yardımcı olabilmek, faydalı olabilmek, kimyadan aldığınız bilgileri bir şekilde pratik hayatta gerçekleştirip insanlara aktarabilmek bu beni çok mutlu ediyor. Şimdi ben zamanda eczacılığa karar verirken sadece kimyaya olan ilgimden dolayı seçtiğimi düşünüyordum. Ama dedim ya yıllar içerisinde ben hayatı daha yakın şekilde tanıdım. İnsanlardan olan irtibatı olsun. Gerçek hayattan nice güzel dersler edindim. Kişisel gelişim yaptım. Ve eninde sonunda sadece eczacılığı kimyadan dolayı değil, İnsanlara faydalı olmak, topluma bir şekilde faydalı olmak, öyle boyutlarda katkıda bulunmak için ezacılı seçmişim yani. Sizin başarınız hani insan olarak sırf burada noktalanmadı. Çünkü siz yanı sıra başka şeylerle de meşgulsünüz. Son zamanda özellikle sosyal medya ağırlıklı da çok iş yapıyorsunuz. Bu korona pandemi döneminde de. Güzel bilgiler aktarıyorsunuz. Yani bir nevi bu eczacılıkta yaptığınız hani insanlara faydalı olmanın evet. bir farklı şekli bu da galiba motivasyonlarınızdan biri mi? Kesinlikle öyle. Şimdi ben buna yönelik şunu demek isterim. Aşağı yukarı iki sene öncesi yeni meraklar oluştu bende. Yeni hobiler, yeni ilgi alanı misalem. En sonunda mesela sosyal medya alanında bir şeyler yapmak, kameranın önüne çıkmak, insanları bilgilendirmek, faydalanmak. Ama uzun zaman ne yapabilirim, ne edebilirim diye düşünüyordum böyle. Düşündüm en faydalı, en doğal bilgileri ben mesleğimden ötürü anlatabileceğim şeylerdi. Korona esnasında... Bir iki video yapmıştım böyle, baktım çok ilgi alanı büyüyor, baya ilgilenen oldu, bu da beni çok motive etti. Dolayısıyla küçük videolar yapmaya başladığım zamandan, korona hakkında bilgiler verdim ama şunu da demek istiyorum, insanları tabi ki baymak istemiyorum yani şimdi bir ezacı olarak Uzun vadeli bir şekilde sadece korona hakkını anlatmak istemem. Bu benim de mesleğime biraz yazık olur. Mesleğime o kadar çok anlatabileceğim, o kadar bilgilendirebileceğim şeyler var ki onları ben insanlara hizmeti sunmak istiyorum. Yani atıyorum bazı zaman vitaminler hakkında bilgiler olabilir. Misalin saç dökümü, cilt için ne yapabiliriz? Küçük videolar. Ondan sonra... Farz ederim ki başınız ağrıyor, onun hakkını bazı bilgiler. Tabii ki ilaçlar konusunda çok alternatifler var. Benim maksadım bir şekilde aşağı yukarı bir yörünge vermek. Yani başınız mı ağrıyor, Aa, tamam o zaman atıyorum ibuprofen, paracetamol ya da aspirin kullanabilirim. Yani insanlar bilsin yani. Tabi ki baş ağrı konusunda insanlar bayağı bilgili ama daha az bilgili olan alanlar da var. Oralarda inşallah benim topluma faydalı olabilir. Gitgide ben sosyal medyada aktif olmak istiyorum. Aktivim zaten. Instagram, Facebook beni takip etmek isteyen beni Instagram'da da olsun, Facebook'ta da olsun bulabilir. Ve daha nice videolar yapmayı düşünüyorum elbette ki, korunma hariç, değişik türlü konular hakkında. Kimin ilgisi çekiyorsa, kim takip etmek istiyorsa, her zaman sayfamda misafirim olabilir. Platformda, bir dernekte de faalisiniz. Bu konu hakkında da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben iki sene önce fahri olan bir derneğe katılmaya başladım bugüne kadar. İsmi TD Platform, yani e, Türk ve Alman Öğrenciler ve Akademisyen Derneği. E, bu konuda ben e, ilk önce üye olarak katılmaya başladım. Sonra ben değişik faaliyetlere katılıp aktif olmaya başladım. Ve ben şu anda yaklaşık 6 aydır e, yönetim kurulundayım. Yani Forstrandsmitglied olarak bir de Berlin'deki e, şube diyeyim yani. E, ...yetkililerden, sorumlulularından birisiyim. Biz e, ne yapıyoruz? Biz e, bu Türk ve Alman toplumuna değişik faaliyetlere katılıyoruz. Yani politika açısından olsun, kültürel olsun ya da eğitim konusunda... ...bir sürü projelerimiz var. Onlara biz çağırpıyoruz, ilgileniyoruz, katılıyoruz yani. Alman devletiyle beraber e, başladığımız, bitirdiğimiz ve daha nice projelerimiz var bazılar ben katılmaya fırsat buldum ve ileri yönelik işte gene bazı projelerimiz olacak onlara katılıyorum özellikle Almanya'daki eğitim sistemi üzerinden bizim de büyük ve önemli bir projemiz var eğitimden alakalı okullarla beraber mesela çalışıp ondan sonra öğrencilerden ilgilenmek. Bu da bizim yapmak istediğimiz büyük işlerden bazıları. Ve Alman Cumhurbaşkanı açısından da övülen bir derneğiz yani. İşler çok güzel gidiyor, çok mutluyum yani. Kendimi ben bu alanda çok rahat hissediyorum ve illeri yönelik farklı projeleri de merakla bekliyorum ama ne yazık ki biliyorsunuz kendiniz de korona sayesinde bir sürü e, faaliyetler e, biraz durakladı gibi yani. E, bundan ziyade değişik kültürel e, alanlarda da çalışıyoruz yani. E, misalen e, Türk ve Alman e, kültür e, alanından e, etkinliklere katılıyoruz. E, her eyalette bir iftar yemeği düzenleniyordu, bu toplumun üye, ünlü olan üyeler, misafir olarak davet edip politikadan olsun ya da kültür açısından olsun misafir edip iftarımızı yapıyorduk hep beraber. Ama ne yazık ki 2020 senesi bize farklı durumları gösterdi. Boş zamanlarınızda ne yaptığınıza gelecek olursak o konuda biraz da bahsedebilir misiniz? Kendiniz hakkınızda. Çok sosyal bir insanım ben. Futbol takımda oynuyorum yani. Aynı zamanda o takımın kaptanıyım ben. Antrenmanlara çıkıp pazar günleri maçlarımız oluyor. O takımda ben yaklaşık 5,5 senedir aktifim. Bundan ziyade insanlardan beraber olmayı, arkadaşlarla beraber olmayı çok severim yani. Hep, aslında evden ziyade beni daha fazla dışarılarda görürsünüz. Kendiniz açınızdan ilk evet. önce başarı, hani başarı olduğunuz kırılma anı bunu bunu açabilir miyiz? Bir de bir öneriniz olur mu başarı konusunda başka insanlara? Tabii ki. Şimdi benim için kırılma noktası doktora yaptığım esnasındaydı. Başladım büyük bir hevesle. Tabii ki bazı konularda hayatta fazla tecrübem yoktu. Ve e, o konularda da özgüvenim biraz azdı. E, ne yazık ki böyle bazı dış faktörler vardı yani kendi e, profesörüm misalen yani çok büyük bir baskı yapıyordu. Ben bunu çok e, üzerime alıp e, kendimden bazen böyle yapabilirim, edebilirim gibi şüphelere düşüyordum. Ama sonra ben e, zamanla e, kendime gitgide böyle e, Güçlü taraflarımı, zayıf noktalarımı keşfetmeye başlamıştım. Bu bana çok faydası oldu. Kendime daha çok inanmaya, daha çok ödenmeye, başarabileceğime yol açtım. Ve ben kendim bunu tutundum. Bazı insanların böyle negatif bir etki yaratmaya çalışan insanlara daha az kulak vermeye başladım gayret ve başarabildim de yani. Dolayısıyla bu benim doktora ünvanımdan e, elde edebildiğim bir başarıdır kendi kişisel gelişim Bu kurumdaki e, ilerleme bu şekilde oldu. Millete de şunu tavsiye edebilirim. Her insanın kendi bileceği, durabileceği bir noktası vardır. Önemli olan insanın kendi güçlü tarafını ve zayıf noktalarını keşfedebilmesi. Güçlü taraflarını ilerletebilmesi, zayıf noktalarda değiştirebilmesi ve ne olursa olsun kendine inanmak. Kesinlikle kendine inanmak, ben buyum deyip kendine de böyle ilerleyebilirsiniz. Yani kendinizi keşfedin, bu sizin ilerlemenize, kişisel gelişiminize çok büyük bir pay olacak.